Bugün 7 Temmuz 2021 çarşamba Merkür günündeyiz. ikizler burcundaki ay güne sosyal ve değişken enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay Kova burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak. Daha gerçekçi ve rasyonel konulara odaklanabilir, hedeflerimiz doğrultusunda planlar oluşturabiliriz. Duygularımızı kontrol edebilir, zihinsel ve bilimsel konulara da yönelebiliriz. Zihnimiz genel anlamda yaratıcı ve hızlı olacağı için günlük işlere sürpriz çözümler üretebiliriz geçmiş tecrübelerimizden ve bilgilerimizden yararlanmamız da mümkün bugün Aslan burcundaki Venüs'e kova burcundaki satürn arasındaki karşı taçı kesinleşiyor İlişkilerde güven konularında bazı önemli sınanmalar olabilir sevgi ilişkilerinde duygusal zorluklar ve güvensizlikten hissedebiliriz maddi kısıtlamalar ve yetersizliklerle karşılaşmamız mümkün toplumsal olarak hukuksal konular kadınlarla ilgili konular daha çok dikkat çekebilir Öğren saatlerinde oluşacak İkizler Burcu'ndaki Ay ile Aslan Burcu'ndaki Mars arasında olumlu açı motivasyon ve enerjimizi yükselterek bize destek olabilir. Kişisel inisiyatif alabilir, yeni girişimlerde bulunabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.